Vardır onlar Yürüyen that Vardır gülmezler yearn for Bu bakış açısından Yağmaz mı bu kar Aslında gelen o düşman, Düşmanlar, düşmanlar uzaklaşır Yine de, yine de ve yaprak tükendi Yine de, yine de Bu bulut azaldı Aydınlık gökyüzü Yine de yine de bu da yine de yine de